Merhabalar. 21-28 Ocak 2019'daki haftalık yorumları paylaşacağım sizlerle bu videoda. Bu hafta çok önemli bir hafta arkadaşlar biliyorsunuz. Daha evvel linkini yine koyarım kenara. 21 Ocak'ta gerçekleşecek olan... Bir tutulma söz konusu Aslan Burcu'nda ve bu tutulma 2018'in hatta 2017'nin bir kısmını kapsayan bir döngüden bize bahsediyor. Ve artık o döngünün son tutulması. Dolayısıyla bu tutulmayla beraber bu haftanın özellikle 2018 gündemi açısından oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Zaten tutulmanın etkileri başlamıştır. Belki hayatında hissedenler vardır. Ancak bu hafta yoğun bir şekilde hissedilecek arkadaşlar tutulmanın etkileri. Evet haftalık yorumlardan genelde gezegen geçişleri olursa bunlardan bahsediyoruz. Veya ayın aldığı açılara gezegenlerin gün içerisinde veya hafta içerisinde birbirleriyle yapmış olduğu açılara dikkat ediyoruz arkadaşlar. 21 Ocak pazartesi günü ee, çok önemli bir gün haftaya başladığımız gün çok önemli bir gün olacak çok yoğun enerjiler söz konusu zorlu enerjiler de aynı zamanda söz konusu ee, sabah saatlerinde bu aslan burcunda gerçekleşecek olan tutulmayla beraber aslında pazartesi gününe haftaya çok yoğun bir şekilde etkili bir şekilde başladığımızı söylemek mümkün aynı zamanda o günün açılarına bakacak olursak ayın e, Uranüs ile karesi olduğunu görüyoruz bu durumda, duygu durumumuzda e, değişikliklerin, e, zorlanmaların yaşanacağını bize göstermekte arkadaşlar. E, onun dışında Satürn'ün e, Mars'la e, kare açısını görüyoruz. Bu da... E, hem Mars'ın getirmiş olduğu öfke patlamaları, sinir harbi ve şiddet olayları dışında Satürn'ün getirmiş olduğu darlanmalar, sıkıntılar, sorumluluklarla birleşince oldukça zorlayıcı açılar olduğunu söylemek mümkün. Pazartesi gününün açıları bizi oldukça zorlayacak, gelecek. E, duygu durumlarımızda hani değişiklikler yaratacak. Aynı zamanda ay tutulması var. Yani dediğim gibi enerjiler çok yoğun. Yeni bir işe başlamak için, yeni bir takım şeylerin kararını vermek için e, hiç uygun bir zaman değil. Pazartesi günü. Ve e, pazartesi günü aynı zamanda Neptün'le Venüs'ün de açısı söz konusu arkadaşlar. Bu da ilişkilerde e, diyaloglarda özellikle hayal kırıklıklarına veya e, aldanmalara yol açabilecek bir açı. Dolayısıyla pazartesi günü çevremizden duyduğumuz e, etkileri çok fazla kulak e, vermememiz gerekmekte. Bize sözlü veya başka türlü hani saldırı demek istemiyorum ama hani kendimizi rahatsız hissettiğimiz bir takım durumlar söz konusu olursa olayların üstüne gitmek yerine biraz daha uzaklaşmalıyız, biraz daha kendimizi geri çekmeliyiz. Çünkü üstüne düştükçe, üstüne odaklandıkça oldukça zorlanacağımız enerjiler yaşayabileceğimiz bir gün. Tutulmanın zaten etkilerini üzerimizde hissedeceğimiz için pazartesi günü yeni bir karar vermek, yeni bir adım atmak, bir şeylerin başlangıcını veya bitirişini e, sağlamak açısından çok uygun bir gün değil arkadaşlar. Mümkün mertebe kendimizi dışarıda soyut tutmalıyız ki e, bu enerjilerden e, çok fazla etki almayalım. Salı gününe bakacak olursak, salı günü özellikle... E, pazartesinden sonra daha nispeten olumlu bir gün arkadaşlar. Ayın, Jüpiterin ve Marsın çok güzel bir büyük üçgeni olacak gökyüzünde. Dolayısıyla destekleyici etkiler alıyor olacağız salı günü. Salı günü biraz daha bir takım işlerimizi başlatabilmek için, destek beklediğimiz yerlerden geri dönüşler alabilmek için veya motivasyon Sağladığımız konularda bir takım başlangıçlar yapabilmek adına kendimizi daha motive hissedeceğiz. Çevremizden daha büyük destekler göreceğiz. Ve dolayısıyla yeni başlangıçlar için, yeni girişimler için, yeni kararlar için daha uygun bir zaman diliminde oluyor olacağız. Bu gökyüzünde oluşan büyük ateş üçgeni bizi bir takım girişimleri başlatmak konusunda seyahat planları olabilir. Bir takım yaratıcı projeler olabilir. Yeni bir iş kurmak, yeni bir imza atmak, spor, spora başlamak olabilir. Bunlar için hali uygun bir gün gözüküyor. Tabii ki sert etkiler ve tutulmanın etkileri o günde etkili olacaktır ama pazartesi kadar gergin ve yoğun enerjiler söz konusu değil sıva günü arkadaşlar. Çarşamba günü ee, günün belli zamanlarında ayın Uranüs ile güzel destekleyici bir açısı olsa da aynı zamanda Uranüsle Merkür'ün kare açısı söz konusu. Dolayısıyla aslında duygularımızdaki değişiklikleri güzel bir şekilde tolere edebilirken e, iletişimde bazı sıkıntılar yaşamamız söz konusu olabilir. İletişim problemleri, iletişim hataları, yanlış anlaşılmalar, e, bir takım patalatsızlıklar. Yapılması veya yapmamız söz konusu olabilir. E, iletişimle alakalı özellikle yeni imzalar atmak, yeni kontratlar yapmak, e, iletişimle alakalı projeleri başlatmak için çok uygun bir gün değil arkadaşlar. Biraz dengesiz, karışık bir günden bahsediyoruz çarşamba günü için. Perşembe günü gün ilerleyen saatlerinde Merkür Kova burcuna geçiyor arkadaşlar. Oğlak burcundaki seyrini tamamlayıp aynı zamanda perşembe günü özellikle sabah saatlerinde Ay'ın Neptün'le e, dik açısını, e, karşıt açısını ve Ay'ın Jüpiter ve Venüs'le de kare açısını görüyoruz. Dolayısıyla e, kendimizi şanssız hissedebileceğimiz bazı konular, durumlar bazı hayal kırıklıkları yaşayabileceğimiz gibi Merkür'ün kova burcuna geçmesiyle beraber iletişim tarzımızı değiştireceğiz biraz daha kendimizi artık daha bütünsel bir bakış açısıyla daha rahat ifade ediyor olacağız. Merkür Oğlak'tayken biraz daha iletişim konusunda sıkıntılar yaşıyorduk. Üzerimizde baskı hissediyorduk ve kendimizi çok rahat bir şekilde ifade edemiyorduk iş alanı dışında. Ancak şimdi Kova burcuna geçen Merkürle beraber sosyal ortamlarımızda, topluluklara hitap ettiğimiz konularda daha farklı, sıra dışı, daha rahat bir ifade şeklimiz söz konusu olacaktır. Özellikle e, topluluklarda çalışan, gruplarda çalışan insanlarsanız daha e, güzel aktivitelerde bulunabileceksiniz. merkür kova hayırında veyahut teknolojiyle alakalı, bilimle alakalı güzel projelerde başlatabilmeniz mümkün bu e, gezegen hareketi esnasında. Cuma günü e, Ay-Terazi Burcu'na geçiyor ve ayın e, belli saatlerde Pluto'yla Merkür'le ve Güneş'le çok güzel olumlu açıları var. Dolayısıyla hayatımızla alakalı yeni başlangıçlar yapmak için, bir takım dönüşümler içeren konulara değinmek için, kendimizi ifade etmek için veya otorite figürleriyle, devletle olan işlerimizi çözebilmek için oldukça uygun bir gün Cuma günü. Aynı zamanda Cuma günü Jüpiter'in Mars'la ve Uranüs'le geliştirdik. Destekleyici açıları var arkadaşlar. Demek ki Yay Burcu'nun konuları seyahatler, akademik konular, felsefe, hayat, yaşam tarzı gibi konularda yeni başlangıçlar, yeni adımlar atılabilir. Sıra dışı bir takım şanslı fırsatlarla karşılaşılabilir. Seyahat planları, taşınma planları, yeni bir eğitim özellikle e, mistik konularda veya toplumsal konularda yeni bir girişim başlatmak adına güzel olumlu enerjiler söz konusu Cuma günü. Cumartesi günü e, ayın Mars'la e, ve e, Satürn Plüto'yla biraz zorlayıcı açıları var. Güneş'le Jüpiter ve Venüs'le destekleyici açıları olsa da biraz karışık bol açılı sert açıların yoğun olduğu bir gün arkadaşlar. E, dolayısıyla e, özellikle trafikte dikkatli olmalıyız. Özellikle kavga şiddet enerjilerinden Uzak durmalıyız. Ee, bizi sıkan, bizi bunaltan, sorumluluk gerektiren işlerle uğraşmak durumunda kalabiliriz. Hayatımızla ilgili e, bir takım bizi bunaltan durumlar karşımıza getirilebilir. Ee, sıkıntılı durumlarla karşılaşabiliriz, sıkıntılı insanlarla karşılaşabiliriz. Bu nedenle birazcık daha ilişkilerimize dikkat etmemiz, birazcık daha kendimizi geri planda tutmamız için daha uygun bir gün Cumartesi günü. Pazar günü e, cumartesi günkü açılar biraz daha sertleşiyor. Ayın Uranüs'le, Güneş'le, Merkür'le, Plüto'yla, Satürn'le çok keskin ve sert açıları var arkadaşlar. Dolayısıyla pazar günü mümkün mertebe. Mertebe duygularımızla hareket etmekten kaçınalım. Çok fazla ortama, çok fazla projeye girmek için çok uygun bir gün değil. Pazar gününü daha çok kendi başımıza, kendi içimizde halledersek, geçirirsek, kitap okursak, kendimizle vakit geçirirsek ve insanlarla çok fazla diyalog halinde olmazsak daha sıkıntısız geçirebileceğimizi söylemek mümkün. Çünkü pazar gününün açıları da oldukça iletişim açısından, ifade açısından aile büyükleri, otorite figürleri ile ilişkiler açısından oldukça Zorlayıcı ve e, yorucu gözükmekte. Dolayısıyla e, cumartesi ve pazar günleri birazcık daha kendi içimize yönelirsek veya yeni bir iş günden başlatmaktan geri durur insanlarla çok fazla ilişki içerisinde olmazsak nispeten haftayı e, daha sıkıntısız kurtarabiliriz arkadaşlar. Evet e, haftanın günlerine göre genel etkileri bu şekilde. Şimdi e, hızlı hızlı burçlar olan etkilerinden bahsedelim. Koç burcuyla başlıyoruz. Koç burcu bu tutulmayı, özellikle bu hafta etkili olacak bu tutulmayı 5. evinde yaşayacak demek ki çocuklarla alakalı meseleler, sanatsal, keyif veren organizasyonlar gibi konularda veya yaratıcı işleriyle alakalı konularda veyahut aşk ilişkileriyle alakalı artık bir takım kararlar vermek zorunda kalacaklar arkadaşlar. Sürünceme de kalan bir aşk ilişkisi varsa, riskli bir yatırımı varsa, bir projeyi ortaya koymak istiyorsam bunlarla alakalı geçtiğimiz yıllardan gelen gündemlerini Kapatmak ve artık e, bir karar vermek adına kadersel bir takım e, duygusal bir takım etkiler alacaktır koç burçları. E, zaten detaylı olarak aslında 21 Ocak Aslan Burcu tutulmasında burç burç bahsetmiştim. Ancak bu hafta en çok etkili olacağı için haftalık yorumlarda da bahsetmek istiyorum. Boğa Burcu e, bu etkiyi 4. evinden alacak ailevi meseleler, yuvası, Yuva gibi kavramlar, anne ile babayla problemler, gayrimenkul alım satımı, geçmişle alakalı kapatılamayan meseleler. Özellikle 2018 yılından bu yana hangi meselelerle uğraşmak zorunda kaldıysanız, hangi sorunlar gündeminizde olduysa bunlarla alakalı artık bir kapanış söz konusu olacak. Büyük ihtimalle 2018 yılında yuvanıza daha çok önem vermek durumunda kaldınız. Ya da öyle e, hissettiniz veya evinizle alakalı bir takım gündemler söz konusu oldu. Kariyer ev denklemi içerisinde sıkışıp kaldınız. Bunlarla alakalı artık e, konfor alanınızı düzenlemek adına son bir şans verilecek siz sevgili boğalara. Evet e, ikizler burcuna geçecek olursak. İkizler Burcu 2018 yılı boyunca yakın çevresi ile alakalı uzak çevresi ve yakın çevresi arasında bir ikilemde e, kalmıştı. Kendi hayalleri ve e, çevresindeki olaylar arasında sürekli bir gergit yaşamıştı. İletişim problemleri, e, eğitimler, e, uzak yerlerden gelen haberler gibi durumlardan e, aslında yakın çevresinde oluşan kardeşler, komşular, iletişim sorunları gibi konularda artık... E, biz neticeye kavuşturacağı projeler olacaktır. Artık e, bir takım şeylerin kararını verecektir. İletişimle alakalı meselelerini çözecek veya çözmesini gerektiren yeni bir olay çıkacak ve aslında 2018'in e, müsfettesini bu tutulmayla beraber temize çekecek sevgili ikizler. İletişim e, sorunlarına dikkat etmekte fayda var. Kardeşlerle ilişkilere dikkat etmekte fayda var. E, ve Sosyal medya üzerinden veya iletişimle alakalı bir iş yapıyorsanız bununla alakalı artık son adımlarınızı atmanız gerekiyor sevgili ikizler. Evet yengeç burcuna geçecek olursak sevgili yengeçler bu hafta özellikle etkili olmak üzere önümüzdeki uzun bir süreç 3 aylık bir süreçte etkili olacak bu tutulmayla beraber... Kendi kazançlarınız, maddi kazançlarınız, özgüveniniz, kendi kaynaklarınızla alakalı önemli değişim ve dönüşümler yaşayacaksınız. Başkalarının size olan yüklerinden, sorumluluklarından kurtulacaksınız. Ve artık kendi kaynaklarınıza, kendi imkanlarınıza yöneleceksiniz sevgili yengeçler. Bu esnada karşınıza yeni parasal kaynaklar çıkabileceği gibi elinizdeki kaynakların bazılarının kapandığına veya tıkandığına da şahit olabilirsiniz harcamalarınıza özellikle dikkat edin borç verirken alırken özellikle iki defa düşünün sevgili yengeçler aslan burcuna geçecek olursak aslan burçları zaten 2018 yılında e, kova burcu ile beraber bir, bir takım hayatı deneyimler yaşadılar e, onlar zaten kendi yaşadıklarının farkındadırlar oldukça zorlanan oldukça keyifli durumlar yaşayan aslanlar da oldu kadersel bir süreçten geçtiler şahit e, tutulmalarının aksı sürekli kendileri e, üzerindeydi ve bu hal yordu. Bu tutulmayla da beraber artık hayatlarını da değiştirmek, eee reforme etmek İstedikleri konu neyse 2018'den beri debelendikleri, uğraştıkları planları, projeleri, kendi hayatları, kendi karakterleri, kendi imajları, kendi kariyerleri, ilişkileri açısından ne gibi kararlar vermek durumunda kaldılarsa artık bunların kararını net bir şekilde verecekleri bir takım deneyimler, kadersel olaylar yaşayacaklar ve son rütüş bu tutulmayla beraber atılacak arkadaşlar. Bu hafta etkilerini yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz. Özellikle e, dikkat etmenizde fayda var bu hafta karşılaşacağınız olaylarla. Başak Burcu'na geçiyoruz. Başak Burcu e, kendiyle alakalı ve geçmiş ile alakalı halledemediği gizli düşmanlıklarla alakalı e, durumları artık bir daha değerlendirecektir. Rüyaların özellikle bu hafta Başak Burçları çok dikkat etsin. E, bilinçaltındaki bazı sorunlar gündeme gelebilir, onu yorabilir, zorlayabilir. Ee, geçmiş aşklar, kapanmayan meseleler, geçmiş kayıplar, e, sık sık hatırına gelip e, onu bunaltabilir veya eskiden tanışılan ve sizi yoran bir insan bu hafta yeniden karşınıza çıkıp e, dengenizi bozabilir sevgili başaklar. Buna dikkat etmekte fayda var. Zaten 2018 yılı boyunca e, aslında kendi iş dünyanızda bir takım değişiklikler yapmak durumunda kaldınız. Bu tutulmayla da beraber bu hafta etkilerini çok yoğun hissedeceğimiz üzere artık... E, Biraz daha e, ne yapmanız gerektiğini e, ve geçmiş, gitmiş, bitmiş şeylerin hayatınıza bu kadar e, etki etmemesi gerektiğini fark edeceksiniz. Ve bununla alakalı kadersel bir deneyim yaşayabilirsiniz. Özellikle bu hafta dediğim gibi gördüğünüz rüyalara, karşılaştığınız kişilere, tesadüf olarak değerlendirdiğiniz durumlara özellikle dikkat edin sevgili başaklar. Sevgili teraziler bu hafta özellikle yoğun olarak hissedeceğiniz etkiler arkadaş çevreniz sosyal çevrenizden olacaktır. E, sosyal çevrenizle alakalı yeni bir takım gündemler söz konusu olabilir. Yeni bir organizasyona, yeni bir topluluğa katılmak durumunda kalabilirsiniz. 2018 yılından beri e, bu, ta, bu tarz ortamlarınız çok fazla değişti ve e, sosyal gruplardan uzaklaştıysanız Bununla alakalı yeni durumlar söz konusu olabilir. Gelecek hayalleriniz yeniden şekillendiriyor olacaksınız. Yaşayacağınız olumsuz veya zorlayıcı olaylar aslında sizin hayattan ne istediğinizi, hayattan ne beklediğinizi, kariyerinizde nereye gelmek istediğinizi anlamanıza yardımcı olacak olan olaylardır. Dolayısıyla bu hafta etkileri özellikle yoğun olarak hissedeceğiz. Ben nereye gitmek istiyorum? Ben hangi sosyal çevrede bulunmak istiyorum? Ve olmam gereken yerde miyim? Olmak istediğim yerde miyim? Gibi soruların cevaplarını bu hafta yaşayacağımız olaylarla bulabiliriz. Ancak bu sadece bu haftaya mahsus değildir. Ben haftalık yorumda özellikle tutumlu olduğu için tutulmaların etkilerini ağırlık olarak bahsediyorum arkadaşlar. Evet sevgili akrepler bu hafta özellikle kariyerinizle gelecek planlarınızla alakalı bir takım kadersel olaylar yaşayabilirsiniz. Herhangi bir resmi kurumdan cevap bekliyorsanız, bir iş görüşmeniz, bir iş başvurunuz varsa bununla alakalı bir takım gündemler söz konusu olabilir. 2018 yılından beri iş yeriyle alakalı, maddi kaynaklarınızla alakalı yaşamış olduğunuz sıkıntıların artık bir neticeye kavuştuğunu veya hut sizin düşündüğünüz gibi olmadığını anlayacağınız bir takım olaylarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle gelecek kararları planlarınız, kariyer hayatınız, toplumda konumlanmak istediğiniz imaj her neyse onunla alakalı bir takım gündemler yaşayabilirsiniz bu hafta. Ancak bu hafta yaşamazsanız da e, önümüzdeki süreçte e, 2018'in hesabını kapatacaksınız sevgili akrepler. Sevgili yaylar. Bu hafta gerçekleşecek olan tutulmayla beraber özellikle eğitim planlarınız, yaşam felsefeniz, son bir yıldır değişen hayat görüşünüz oldukça etkileyici ve belirleyici olacaktır. Yakın çevreniz uzak çevreniz arasında yaşamış olduğunuz gelgitler, hayatınızda yaşamak istediğiniz, e, hayatınızda uygulamak istediğiniz felsefeler, e, almak istediğiniz eğitimler, gitmek istediğiniz seyahatlerle alakalı konularda e, bir takım zorlanmalar yaşadınız 2018 yılı boyunca. Eğer bu etkileri tamamlamayla atlatamadıysanız bu hafta yaşayacağımız tutulmayla beraber aslında e, yaşayacağımız kadersel zorlayıcı olaylar bizi bir takım değişiklikler yapmaya yetecek. E, yeni bir eğitim almak istiyorsak. Hayata ilişkin görüşlerimiz, hukuksal meselelerimiz, yabancılarla ve yakınlarımızla olan iletişim şeklimiz gibi konularda bir takım artık güncellemeler, değişiklikler yapmak durumunda kılacaksınız sevgili yaylar. Sevgili olaklar bu hafta gerçekleşecek tutulmayla beraber Başkalarından gelen kaynaklar, zor meseleleriniz, sağlık problemleriniz, derinlerinizde gizli kalan bir türlü aşamadığınız sıkıntılarınızla alakalı konularda artık bir aydınlanma yaşayacağınız bir takım olaylar yaşayabilirsiniz. Zaten 2018 yılı boyunca bu alanlarda oldukça zorlandınız. Bu tutulmayla beraber de aslında çok kolay etkiler olduğunu söyleyemeyeceğim. Yine zorlanacağız ama artık son tutulma 8. evinizde gerçekleşiyor olacak ve siz artık... Başkalarının sizden beklentisi ve sizin başkalarından beklentiniz arasındaki dengeyi sağlamak ve korumak durumunda kalacaksınız. Bununla alakalı meseleleri kapatmak için bir takım güncellemeler yapmak durumunda kalacaksınız sevgili oğlaklar. Sevgili kovalar bu tutulmayla beraber artık son sınavınızı da veriyorsunuz. Biliyorsunuz tutulmayı edince elinizde olacak, bu hafta gerçekleşecek ve etkilerini en çok bu hafta hissedebileceğiz özellikle haftanın ilk günlerinde. Dolayısıyla özellikle haftanın ilk günlerinde ilişkilerimize dikkat edelim, eşle olan ilişkilerimize, ortağımızla olan ilişkilerimize bir nebze olsun dikkat edelim. İletişim için videonun başında bahsettiğim günleri tercih edelim çünkü oldukça zorlayıcı açıların olduğu bazı günler söz konusu ve geri dönüş olmayan bir takım değişiklikler yaşanabilir. Bu nedenle aslında ki 2018 yılından beri vermiş olduğunuz sınavların son aşamasını bu tutulma ile bu haftayla atlatıyor olacaksınız. Eğer artık ilişkinizde bir takım şeyleri çözemiyorsanız bununla alakalı kopuşlar olabileceği gibi. İlişkinize verdiğiniz anlam ve ilişkinizi hayatınızda koyduğunuz yerle alakalı mutlaka bir değişiklik olacaktır arkadaşlar. Yeni bir ortaklığa başlamak, yeni bir ilişkiye başlamak için lütfen e, tutulmanın olduğu günü tercih etmeyin. E, Salı ve Cuma günlerini tercih edebilirsiniz. Dolayısıyla bu hafta e, karşınızdan yani ilişkinizden, eşinizden ortağınızdan almış olduğunuz tepkileri... Çok fazla isterleştirmeyin. Sadece 2018 yılıyla bir kıyaslama yapın. Ve bunun size aslında ne mesaj vermeye çalıştığını anlamaya çalışın sevgili kovalar. Sevgili balıklar bu hafta gerçekleşecek olan tutulmayla beraber sağlığınızla artık günlük planlarınız, günlük rutinleriniz, iş hayatınız ve iş arkadaşlarınız, iş yerindeki konumunuzla alakalı konularda son bir değişiklik yaşayacaksınız. Ve uzun süredir İçsel dünyanız ve günlük rutinleriniz arasında bir git gel yaşıyordunuz. Bir buçuk yıldır geçtiğimiz bir buçuk yıldır. Ve bu tutulmayla beraber artık hayatınızı bir rutine sokacaksınız. Yapmak istediğiniz e, şeyleri daha rahat yapıyor olacaksınız. Bir diyete başlamak, bir spora başlamak, bir rutin oluşturmak ve bir takım alışkanlıklar kazandırmak için kendinize uygun bir tutulma olacak. Ancak tutulmanın etkileri her zaman çok şanslı ve fırsatlı olmayabilir. Bizi zorlayabilir. Ancak netice itibariyle e, olumlu enerjileri vardır. Bizi değiştirmek istemektedir eksik olduğumuz noktalar konusunda. Bu nedenle e, artık hayatınızda size zarar veren alışkanlıklar atıyorum sigarayı bırakmak, alkolü bırakmak veya sizi yoran spora başlamak, e, diyet programına başlamak gibi e, durumlar söz konusuysa bunlarla alakalı bir takım yenilikler, değişiklikler yapabilirsiniz. Sağlık kontrollerinizi, rutinlerinizi yaptırabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla meseleleriniz varsa, iş yerindeki konumunuzla ve çalışma koşullarınızla ilgili meseleleriniz varsa bunlarla ilgili mesajlar içeren bir takım durumlarda yaşayabilirsiniz sevgili balıklar. Evet haftalık yorumlar bu şekildeydi. Özellikle gerçekleşecek olan tutulmanın etkilerinden bahsetmek istedim. Günlük detaylardan zaten. Ee, videonun başında detaylı olarak bahsetmiştim. Bu bahsetmiş olduğum etkiler aslında bütün burçları kapsayan etkilerdir. Ee, bir girişim başlatmak için özellikle o videoları, o videonun başındaki bilgileri değerlendirirseniz daha doğru olacaktır arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğene tıklarsanız ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın, sevgiyle kalın arkadaşlar. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz.